Değerli izleyenler Türkiye'nin tarafından haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Yılmaz'a tarikhaber.com anhaber bülteni başlıyor. Yaklaşık 20.07'ye kadar bu ekranlarda. güncel eleşkan gelişmeleri sizler için paylaşacağız bende. haber bültenimiz başlıyor. Bir tanıtacak olursak. Sosyal cep tarikhaber, Pinterest tarikhaber, eylem tarikhaber, TikTok tarikhaber, TV, Facebook tarikhaber, LinkedIn tarikhaber, yay tarikhaber, Tumblr, Tarık Haber, Salamet Tarık Haber, Twitter, Tarık Haber, Reddit, Gram, Taipei, Mühendisspor 8, YouTube, Tarık Haber TV ve VK Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız değerli dostlar. Eğer tanışacak olursak, BigO live'da yayın. BigO live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Upcanlı yayında yayındayız Upcanlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz derdi Like'de yayında değerli dostlar Like kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz Twitch'te yayındayız değerli dostlar. Twitch kanalımız Star TV'den bizlere ulaşabilirsiniz ve Non Olayp kanalımızda da yayındayız. Non Olayp kanalımız Star TV'den bizlere takip edebilirsiniz değerli dostlar. Değerli izleyenler Twitter'da sohbet odalarımız var biliyorsunuz Twitter'da sohbet odalarına davetlisiniz. Harika haberden bize ulaşabilirsiniz değerli dostlar. haber bültenimiz başlıyor değerli izleyenler. İlk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Bu ülkeler tehlike altında çünkü büyük bir felakete yol açabilir. Zaporcu nükleer santrali panik yaşanıyor. Bu ülkeler tehlike altında büyük bir felakete yol açabilir. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken Zaporojiya nükleer santralindeki gelişmeler dünya tarafından yakından takip ediliyor. Vladimir Putin, Zaporojiya nükleer santraline saldırılar büyük bir felakete yol açabilir derken, bilim insanları Zaporojiya'da bir kaza olması durumunda radyasyonun hangi bölgelere doğru yayılacağını gösteren sanal simülasyon modelleri. Adar, Adar, Dünya. Zaporijya Nükleer Santrali Pani, bu ülkeler tehlike altında, büyük bir felakete yol açabilir. Zaporizyar Nükleer Santrali Pani, bu ülkeler tehlike altında, büyük bir felakete yol açabilir. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki gelişmeler dünya tarafından yakından takip ediliyor. Vladimir Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılar büyük bir felakete yol açabilir derken bilim insanları, Zaporizya'da bir kaza olması durumunda radyasyonun hangi bölgelere doğru yayılacağını gösteren sanal simülasyon modelledi. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahale devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den Zaporizya nükleer santraline saldırılar büyük bir felakete yol açabilir açıklaması geldi. Öte yandan bilim insanları, Zaporizya'da bir kaza olması durumunda radyasyonun hangi bölgelere doğru yayılacağını gösteren sanal simülasyon modelledi büyük ölçekli felaket uyarısı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin görüşmedeki ana gündem maddesi yine Ukrayna'da süren çatışmalar oldu. Kremlin basın servisi, Rusya lideri Putin'in Macron'a hitaben yaptığı konuşmada Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki gelişmelere değindiğini aktardı. Açıklamada Ukrayna çevresindeki durum çeşitli yönlerle ele alındı. Vladimir Putin özellikle zaporici nükleer santrali topraklarının Ukrayna ordusu tarafından sistematik olarak bombalanmasının, radyasyon kirliliğine yol açabilecek büyük ölçekli bir felaket riski içerdiğini vurguladı. Liderler, nükleer santraldeki gerçeklerle ilgili durumu yerinde değerlendirebilecek bir uluslararası atom enerjisi, HIA, misyonunun mümkün olan en kısa sürede gönderilmesinin önemine dikkat çekti. Rus tarafı, Kur'un ünfettişlerine gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu teyit etti denildi. Erdoğan da çağrı yapmıştı. Liderlerin Zaporoji'ye teklifine Rusya'dan Cet yanıt. Hangi ülkeler tehlike altında? Ulusal Bilimler Akademisi'ne bağlı Ukrayna Hidrometeoroloji Enstitüsü'nden bilim insanları, 15 ile 18 Ağustos tarihleri arasındaki hava koşullarını baz alarak hazırlanan simülasyonla rapor ya da meydana gelecek olası bir kaza sonrasında radyasyonun havayla hangi bölgelere taşınacağını ve kirlilik yaratacağını modelledi. Modelleme sonucunda radyasyonun ilk başta Belarus, Polonya ve Baltık ülkelerine doğru ilerlediği ancak radyoaktif partiküllerin ana yönünün ülkenin doğusu yani Donbas bölgesi olduğu belirtildi. Donbass bölgesini işaret eden bilim insanları açıklamasında simüle edilen sürenin sonunda, radyoaktif naklinin ana yönü doğuya doğru, bunun bir sonucu olan radyoaktif aerosollerin konsantrasyonunda artışlar gözlemlenebilir denildi. Enstitü, farklı zaman aralıklarındaki hava şartlarına göre modelleme yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Rusya ne diyor? Rusya Savunma Bakanlığı ise Zaporizya nükleer santralindeki durumlar ilgili bir değerlendirme açıklaması yaparak santralin 18 Temmuz'dan itibaren Ukrayna ordusu tarafından bombalandığını ileri sürdü. Bakanlık inceleme yaptığını ve buna göre saldırıların Marganets ve Nikopol yönlerinden başlatıldığını ifade etti. Bakanlık ayrıca Rus bilim insanları tarafından hazırlanan başka bir senaryonun haritasını hazırladı. Kaynak, İladvar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Akıllara durgunluk veren olay var olmayan ülkenin pasaportunu sattılar. Araç içinden gelen sese koştular. Kahreden manzara, korkunç son. Mahmut Yazıcıoğlu davasında dikkat çeken Alaattin Çakıcı detayı. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. LSS. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık 20-22'ye kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Akın akın geliyorlar. Erdoğan'dan Allah razı olsun dediler değerli izleyenler. Pasaport kararı sonrası edene Bulgar Akın'ın geliyor Cumhurbaşkanı. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun dedi. Türkiye'ye girişlerinde pasaport sorumluluğunun kaldırmasından sonra Bulgarlar Edene'ye akıyor. ediyor. Türkiye'ye pasaportsuz giriş yapan Bulgarlar yakın yakıttan giyime ve gıdadan ilaca kadar tüm ihtiyaçlarını edinilen karşılıyor. Edirne'ye gezmek ve alışveriş yapmak için gelen Bulgarları Hasan Yardanoğlu, pasaport sorumluluğunun kaldırmasının çok güzel olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun dedi. İşte detaylar. Haber, haber, güncel. Pasaport kararı sonrası Edirne'ye Bulgar adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Pasaport kararı sonrası Edirne'ye Bulgar akını. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasından sonra Bulgarlar Edirne'ye akın ediyor. Türkiye'ye pasaportsuz giriş yapan Bulgarlar, yakıttan giyime ve gıdadan ilaca kadar tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılıyor. Edirne'ye gezmek ve alışveriş yapmak için gelen Bulgarlardan Hasan Yordanoğlu, Oy, pasaport zorunluluğunun kalkmasının çok güzel olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun dedi. İşte detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karardan sonra, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğu kaldırıldı. Karar sonrası Edirne'ye akın eden Bulgarlar, Solu Çarşı, Pazar'da aldı. Yakıttan giyime ve gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, Aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Pazarlarda ve meydanlarda Bulgar yoğunluğu oluşurken, ciğercilerde ise uzun kuyruklar oluştu. Edirne'de cuma namazını kılmak insana büyük heyecan veriyor. Bulgaristan'ın Filibe kentinden Edirne'ye gezmek ve alışveriş yapmak için gelen Hasan Yordanoğlu, pasaport zorunluluğunun kalkmasının çok güzel olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Çünkü pasaport zorunluluğunun kalkması hepimizi çok memnun etti. Daha önce pasaport girişlerde zorluk yaşıyorduk ama şimdi kimlikle girişlerimiz hem işimizi kolaylaştırdı hem de bizi çok mutlu etti. Her hafta Edirne'ye gelerek bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Burada haftalık alışverişimizi yaptıktan sonra Bulgaristan'a geri dönüyoruz. Biz Osmanlı torunuyuz. Buraya geldiğimizde camilere gidip namazımızı kılıyoruz. Çoğu zaman cuma namazımızı İstanbul'da. Edirne'de veya Türkiye'nin farklı bir noktasında kılmak, ezan sesini her yerden duymak bize büyük bir mutluluk veriyor. Burada kalmak bile başka bir de veriyor dedi. Bunlarlar kimliğini alıp geliyorlar. Edirne'de zamanlarının çoğunu alışveriş yaparak geçirdiklerini söyleyen Katya Papavova, zamanımızı gezmekle ve alışveriş yapmakla harcıyoruz. Buna da marketlere ve halk pazarlarına gidip nevresim takımı gibi birçok ihtiyacımızı alıyoruz. Daha sonra yemek yemeye gidiyoruz. Ayrıca pasaport zorunluluğun kalkması da çok iyi oldu sadece kimlikle gelebiliyoruz. Kimliğini alan geliyor şeklinde konuştu. Bulgaristanlıyız ama Türkiye'yi bambaşka seviyoruz. Pasaport zorunluluğun kalmasıyla ilk defa kimliğiyle Edirne'ye geldiğini belirten Vahdet Sami Öl ise artık sadece kimlikle giriş yapabiliyoruz. Bugün burada alışveriş yapmak bizi çok mutlu etti. Bize fiyatlar da çok uygun geliyor. Bulgaristanlıyız ama Türkiye'yi bambaşka seviyoruz. Geldik ve buraları da gördük. İyi oldu ifadelerini kullandı. İhliya. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Pederinin evine balkondan tırmanıp girmişti. Leşet saçan koca ve arkadaşı tutup... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-22'ye kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Merkez Bankası yeni bir karar alabilir faiz indirimi sonrası deriz yerler. kredi çekecekler dikkat. Son dakika haberine göre kredi çekecekler dikkat. Faiz indirimi kararı sonrası Merkez Bankası'ndan bir hamle daha gelebilir. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında konu uzmanları yeni bir gelişmenin olacağını ifade ediyor. Merkez Bankası dün saat 14'te faiz indirimi karar vermiş ve dolar 18 lira 12 kuruş seviyesine çıkmıştı. Dolar bugün 18.11 TL seviyesinden işlem görüyor. Kredi kullanımındaki faiz eleştirisi sonrası. Merkez Bankası'ndan dikkat çeken bir hamle gelebilir. İşte son dakika Haber'in detayları. Finans, finans, ekonomi. Son dakika, kredi çekecekler dikkat. Faiz indirimi kararı sonrası Merkez Bankası'ndan bir hamle daha gelebilir. Son dakika, kredi çekecekler dikkat. Faiz indirimi kararı sonrası Merkez Bankası'ndan bir hamle daha gelebilir. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında konunun uzmanları yeni bir gelişmenin olacağını ifade ediyor. Merkez Bankası dün saat 14.00 te faiz indirimi kararı vermiş ve dolar 18.12 TL seviyesine çıkmıştı. Dolar bugün 18.11 TL seviyelerinden işlem görüyor. Kredi kullanımındaki faiz eleştirisi sonrası Merkez Bankası'ndan dikkat çeken bir hamle gelebilir. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararı büyük yankı uyandırdı. Bazı ekonomistler kararı desteklerken bazıları da eleştirilerini sıraladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bakanı Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Atılım Murat, enflasyon ve kredi kullanımıyla ilgili yorumlarda bulundu. İşte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bakanı Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Atılım Murat'ın o sözleri. Merkez Bankası'ndan müdahale geldi. Merkez Bankası, faiz indirimden sonra kurda bir atak olacağını düşündüğü için bir müdahale geldi. 18-10 savunulamazsa dolar daha yukarıya da gidebilir. İki ay önceki toplantı öncesi de faiz indirimi konusunda iddialar vardı. Faizi indirme kararının önümüzdeki dönemde de değer kaybı ve daha yüksek enflasyona yol açacağını düşünüyorum. Yerli bankalarda enflasyon beklentisi yenerek yapıldı gibi. Dün rezervler açıklandı. Merkez Bankası'nın ürüt rezervi son 3 haftada 15 milyar dolar civarında artmış. Son 3 haftadan bahsediyorum. Safaril net artışa baktığımız zaman 2-5 milyar dolar civarında. Rusya'dan geldiği iddia edilen para var. Faiz indirimi de biraz bunlara güvenilerek yapıldı gibi gözüküyor. Türkiye'de enflasyon %80. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek enflasyon ama 8-5 burada yüksek enflasyon var. Geçen yıl faiz indirimi yapıldığı bankaların faiz oranı azalmadı tam tersine arttı. Krediler için yeni bir karar gelebilir. Merkez Bankası bir karar alıp bankalar politika faizi'nin üst sınır koyabilir. Krediler için bu tutum gelebilir. Böyle bir düzenleme gelecek gibi gözüküyor. Şimdi politika faizi %13, merkez bankası bankalar bundan sonra bunun 5 puan üstünde kredi verebilir gibi bir sınır koyulabilir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan ne açıkladı Kararlılıkla ilerleyip Haber bültenimiz devam ediyor Yaklaşık 20-22'ye kadar Değerli dostlar diğer haberimize geçiyoruz Görüntüleneceğini fark edince Tekme yumruk da uçuştu Bu benim karım değil o evde Dedi Genç kadını öldüresiye dövdü Değerli izleyenler Herkesin konuştuğu o videoda gözden kaçan detay Genç kadını araç içinde öldüresiye dövdü Benim karım evde dedi Sosyal medyada gündem olan görüntülerde genç kadına şiddet uyguladığı gör, gör, e, görülen bir adam çevirdikler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadına uygulanan şiddete gören kişiler araçtaki adamı darp ederken kayda alan kişi işte bu adamın karısını dövüyor dedi. Bu sözler üzerine İşim, eşim evli benim diyen adam yanındaki kadının da araca binmesiyle olay yerini terk etti. Kadına şiddet gördükten sonra tekrar araca binmesi tepki topladı. Haber Haber Güncel Herkesin konuştuğu o videoda gözden kaçan detay Genç kadını araç içinde öldüresiye dövdü benim karım evde dedi. Genç kadını öldüresiye dövdü. Görüntülendiğini fark edince tek yumruk havada uçuştu. Herkesin konuştuğu o videoda gözden kaçan detay Genç kadını araç içinde öldüresiye dövdü benim karım evde dedi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde genç kadına şiddet uyguladığı görülen bir adam çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadına uygulanan şiddeti gören kişi, işte bu adam karısını dövüyor dedi. Bu yüzden sonra tekrar araca binmesi tepki topladı. Twitter'da gündem olan söz konusu. O park halindeki aracın içinde genç kadına dayak atan kişi, görüntülendiğini fark edince araçtan inerek çevresindeki kişilere de saldırmaya başladı. Eşim evde benim. Hem o anları kayda alan hem de yanındaki kadına şiddet uygulayan adamı darp eden kişi, karısını dövüyor, arabada eşini dövüyor ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine eşim evde benim diyen adam yanındaki kadının da araca binmesiyle olay yerini terk etti. O sırada çevredekilerden birinin şerefsiz dediği duyuldu. Şiddet gördü, tekrar araca bindi. Sosyal medyada viral olan videoya, birçok kişi yorumda bulundu. Kadının şiddet gördükten sonra tekrar araca binmesi tepki toplarken, bir kullanıcı, korktuğu için binmiş olabilir. Kadın döven erkek acizdir. Allah kimseyi böyle insanlarla karşılaştırmasın dedi. Başka bir kullanıcı ise, adam eşim evde mi diyor, ben mi yanlış duydum. İnanılmaz ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için... ...haber bürtelimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 20... UEFA olağanüstü toplandı. Skandal sonrası kararı maç iptal edebilir değerli izleyenler. UEFA üstü toplandı. Topmak skandalı sonrası karar açıklanacak ve maç iptal edebilir değerli izleyenler. Son dakika ve UEFA Avrupa Ligindeki temsilcilerimizden Fenerbahçe play-off turu ilk mücadelesinde Avusturya ekibi Avusturya, Avusturya Viyana ile deplasmana karşı karşıya geldi. Karşılaşmalar Gülen taraf. 2-0'lık skorla sallı acüretleri olurken, maç önü ve maç esnasında yaşananlar mücadeleye bölge, gölge düşürdü. Karşılaşmanın 42. dakikasında başarılı bekçisi Altay Bayındır'a Avusturya VN tribünlerinden davul tokma atılırken yaşanan bu çirkin durum sonrası UEFA ayaklandı. İşte detaylar. Skor. Skor. Final Bancı. Bu efa üstü toplandı. Tokmak skandalı sonrası karar maçı iptali. Bu efa üstü toplandı. Tokmak skandalı sonrası karar maçı iptali. Son dakika haberi: Bu efa Avrupa ligindeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Klayoftrun ilk mücadelesinde Avusturya ekibi Avusturya ile deplasmandla karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Gülen taraf 2-0 skorla sarıdaç vertiler olurken. Maç önü ve maç esnasında yaşananlar mücadeleye gölge düşürdü. Karşılaşmanın 43. dakikasında başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a Avusturya'ya tribünlerinden davul topluğa atılırken, yaşanan bu çirkin durum sonrası bu efa ayaklandı. İşte detaylar. Altay Bayındır UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu'nun ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Deplasman'da karşılaştığı Avusturya Yeni Zosvakin ve Serdar Dursun'un ayağından gelen gollerle 2-0 mağlup ederken revanş karşılaşması öncesi önemli bir avantajı cebine koymayı başardı. Avusturya'da oynanan mücadelede maç önü ve maç esnasında da çirkin olaylar yaşanırken, sarılacı vertlilerin 1-0 üstün olduğu esnada devam eden mücadelenin 43. dakikasında Avusturya Yeni taraftarı sahaya yabancı madde yağdırmaya başladı. Davul tokma atıldı. Ne isabet eden davul tokma ile yere yırmasından sonra maç durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası mücadele 45. dakikadan itibaren tekrar başladı. Tribünlerin tansiyonunu yatıştırmaya çalışan Avusturya Yen oyuncuları taraftarlara sakin olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ağırı diskalifiye olabilir. Yaşanan bu durum sonrası UEFA yetkilileri harekete geçerken, Avusturya Kulübü UEFA Avrupa Ligi'nden diskalifiye edilmesinin yanı sıra, ciddi bir para cezası ile de karşı karşıya. Tokmağın sahibi aranıyor. Yaşanan bu olaylar Avusturya basınında da geniş yankı bulurken, Kureyer Gazetesi'nin haberine göre, ailen yönetimi, Türk kaleciyi böğsünden vuran ve maçı yarıda bırakmanın eşiğine getiren davul toknağını atanı arıyor. Videolar izlenecek. Karşılaşmada yaşanan bu çirkin olayın failinin kimliği henüz belirlenemezken, atan kişinin davulcunu yoksa davulcunun toknağını alan bir taraftar mı olduğu da netleşmiş değil. Avusturya Ailen yönetiminin faili belirlemek için tribün görüntülerini izleyerek olayın netlik kazanması bekleniyor. Maç iptal olabilirdi. Öte yandan kaleci Altay Bayındır, yabancı maddenin isabet etmesi sonrası bir süre yerde kalırken, kalkıp oyuna devam etti. Avusturya gazetesi bu detayın da altını çizeken, Altay'ın oyuna devam edebileceğini söylemesi üzerine hakemin maçı devam ettirdiği, aksi bir durumda maçın tatil edilmenin eşiğinden döndüğü belirtildi. Ortalık savaş alanına döndü. Öte yandan A.N. taraftarları arasında Viyana sokaklarında yer yer kavgalar yaşandı. Karşılaşma öncesi tam 253 suç rapor edildi. Polise göre, Reumannplatz bölgesinde ahşap ve demir çubuklarla iki tarafın fanatikleri birbirine girdi. Sadece bir kişi tutuklandı. T. Bahçelilere saldırdılar. Yerel polise göre, Viyana'nın 10. bölgesindeki Leuman Plats bölgesinde sabah saat 00.45 sıralarında iki taraftar grubu arasında çatışma çıktı. Soruşturmaya göre 30 yakın Avusturyalı taraftar, 50'ye yakın Fenerbahçe taraftarına ahşap ve demir çubuklarla saldırdı. Çatışmada iki kişi yaralanırken, Viyana polis olayları biber gazı kullanarak sonlandırdı. Biber gazından zarar görenler hastaneye kaldırıldı. Avusturya ayından özür. Avusturya yayın. Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle bir özür mesajı paylaştığı yapılan açıklamada, Fenerbahçe'den ve özellikle Altay Bayındır'dan özür dilendi. İşte o açıklama. Yola Park'ta Fenerbahçe ile evimizde oynadığımız playoff maçında yaşanan tatsız olaylar nedeniyle stadyum ziyaretçilerinden resmi olarak özür dileriz. Stadyum içinde ve çevresinde meydana gelen olaylar şu anda dahili olarak ve ilgili tüm dış ortaklarla birlikte ele alınmaktadır. Amacımız tüm ziyaretçiler için güvenli bir stadyum deneyimidir. Özellikle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan özür dilemek isteriz. Sahaya cisim atmak, kulüp olarak bizim de müsamaha göstermeyeceğimiz, affedilmez bir hatalı davranıştır. Ağustria Yayın, Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle bir özür mesajı paylaştı. Bir Twitter.com ne 61 replika, MyNetSport, MyNetSport, MyNetSpor, Ağustos 19 2022. En çok aranan haberler. Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık 2022'ye kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İlk kez konuştuğum başkanı Erdoğan'dan gündem yaratacak. Esad ve Suriye açıklaması geldi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu. Bizim Ezadı yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Suriye ile kurduğu temas hakkında ilk kez Ukrayna dönüşünde dikkat çeker açıklamada bulundu. Erdoğan muhalefetin Türkiye'yi ye Esad'ı yenemedi, şimdi anlaşmak için zemin hazırlıyor sözlerine yanıt verirken Bizim bir gece ansın gelebiliriz ifademiz boşuna değil. Vakti saati geldiğinde bu yapılır. Biz bütün bu işlere hazır, hazırlıklıyız ifadelerini kullandı. işte Erdoğan'ın yaptığı son dakika açlamasının detayları. Haber. Haber. Güncel. Son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu. Bizim eshalı yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştuk, bizim Esad'ı yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye ile kurduğu temas hakkında ilk kez Ukrayna dönüşünde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, muhalefetin Türkiye Esad'ı yenemedi şimdi anlaşmak için zemin hazırlıyor sözlerine yanıt verirken bizim bir gece ansızın gelebiliriz ifademiz boşuna değil. Vakti saati geldiğinde bu yapılır. Biz bütün bu işlere hazırlıklıyız ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklamalarının detayları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'nin gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken son günlerde Suriye ile kurulan temasla ilgili de konuştu. Muhalefet'in Türkiye esadı yenemediği şimdi anlaşmak için zemin hazırlıyor şeklindeki yorumu hakkında da konuşan Erdoğan bizim esadı yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki. Eğer Türkiye'de muhalefet olayı böyle bir noktaya taşıyorsa bu muhalefetin hem kalitesi hem de gramını ortaya koyar ifadelerini kullandı. Suriye ile siyasi diyalog olacak mı? Suriye ile siyasi diyalog olacak mı? Sorusuna da yanıt veren Erdoğan şunu bir defa bilmemiz, kabullenmemiz gerekir. Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz. Her zaman her an bu tür diyaloglar olup, olmalıdır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşiyi Ukrayna ziyareti hakkında genel bir değerlendirme yaparak başlarken ardından da gazetecilerin sularını yanıkladı. İşte Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti dönüşünde yaptığı o açıklamalar. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin davetine icabetle ve yaptığım çalışma ziyaretini tamamladı. Bu, savaşın başlamasının ardından Ukrayna'ya gerçekleştirdiğim ilk seyahat oldu. Sayın Zelenski ile yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm veçmeleriyle ele aldı. Tabi yaklaşık 6 aydır devam eden savaş, görüşmelerimizin ana konusunu teşkil etti. Dayanışmamızın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizin süreceğini kendisiyle bir kez daha paylaştık. Savaşın diplomasi ve müzakereler yoluyla çözümü için elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğimizi de ifade ettim. Aynen Soçi ziyaretinde Sayın Putin'e söylediğim gibi, Sayın Zelenski'ye de aralarındaki görüşmeye ev sahipliği yapabileceğimizi hatırlattım. Zelenski memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca ziyaretimiz sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in de katılımıyla üçlü bir toplantı yaptık. Üçlü görüşmede, Ukrayna tanrılığının ihracı amacıyla kurulan mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durdum. Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret ettim. Ziyaretim vesilesiyle, savaşın Ukrayna'da neden olduğu fiziki yıkımın boyutlarını ve Ukrayna'ya yardımlarımızı da masaya yatırdım. Bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna'nın yeniden imarı sürecinde de Türkiye'nin yanlarında olacağını ifade ettim. Sayın Zelenski de gerek ülkemizin güçlü desteği gerekse diplomatik çabaları karşısında memnuniyetini dile getirdi. Temaslarımız sürecek. Ziyaretimiz vesilesiyle Ticaret Bakanlığımız ile Ukrayna Altyapı Bakanlığı arasında bir işbirliği muhtırası imzalandı. Muhtıra, Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarında bizlere rehberlik edecektir. Stratejik ortağımız Ukrayna ile işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi için her düzeyde temaslarımızı sürdürmek hususunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizin, bölgemiz için, küresel barış ve istikrar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sonuç, savaşın başından beri aldığınız bir inisiyatif vardı. Bu Antalya Diplomasi Forumu ile başladı, İstanbul'da devam etti. Daha sonra Tahıl Koridor'un anlaşması sonucunu verdi. Bu görüşmeleri Putin, Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri arasında ikili ve üçlü şekilde sürdürüyorsunuz. Önümüzde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Siz açıklamanızda atıfta bulundunuz. Bugünkü üçlü görüşmenin odak noktasında savaşın nasıl nihayete erdirilebileceğinin olduğunu söylediniz. Birleşmiş Milletler toplantısına kadar bu yönde bir sonuç bekliyor musunuz? Zelenski'den aldığımız izlenim nedir? Şu anda tabii bir savaş süreciyle karşı karşıyayız. Bu savaş sürecinde bir matematik olayı yok. Yani iki kere iki dört diyemezsiniz, şu zaman bu bitecek diyemezsiniz. Çünkü süreç çok acımasız ilerliyor. Bizim bugün Lumi'ne gelmemiz ve özellikle bu görüşmeyi yapmak isteyişimizin tabii ki bir nedeni var. Aynı görüşmeyi Soçi'de, Rusya'da, Sayın Putin'de yaptık. Burada da bu şekilde gerçekleştirilmiş oldu. İyi de oldu. Guterres de buraya geldi. Guterres bizden sonraki eve gitti. Ki evde ayrıca çalışmalarına devam ettiler. Tabii bu seneki Birleşmiş Milletler Genel Kurumu biraz farklı olacak. Bu konuda ilgili arkadaşlardan aldığımız bilgiler katılımın daha üst düzeyde olacağı istikametinde. Tabi bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda göreceğiz. Orada verilecek mesajlar çok çok anlamlı. Gerek Türkiye olarak bizim vereceğimiz gerek diğer ülkelerin vereceği mesajlar çok çok önemli. Onun için hazırlıklarımızı buna göre yapmak, adımlarımızı da buna göre atmak durumundayız. Tabi sahada yaşanan gelişmelere bakıldığında, Birçok noktada adeta bir kesinti mekanizması olmuş durumda. Unumadığımız, beklemediğimiz kesintiler oldu. Onun için ben bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu biraz farklı yaşayacağımızı zannediyorum. Enerji santrali ile ilgili uyarılar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Zelenski'de herhangi bir sızıntı ya da patlama olasılığında Avrupa ülkeleri, Türkiye ve çevre ülkeler için felaket olur demişti. Bugün sizde yeni bir Çernobil istemiyoruz diye vurgu yaptınız. Türkiye tahıl koridorunda olduğu gibi nükleer enerji santraliyle ilgili de güvenliği sağlamak ve çevresindeki çatışmaları durdurmak adına devreye girer mi? Zapolojiye konusu gerçekten rastgele bir konu değil. Ama birinci derecede uluslararası atom enerjisi kurumunun bu işin yakın takibinde olması ve neler yapılması gerektiği hususunda belli bir yükü üstlenmesi lazım. Burada şu an itibarıyla içeride Ukrayna'nın bu alanda etkin ve yetkin elemanları bulunuyor. Zelenskiy bizden şunu özellikle istedi, Rusya'nın buradaki bütün mayın ve benzeri döşemeleri söküp alması ve bu hususun süratle ürkütücü olmaktan çıkması. Çünkü bir tehdit unsuru. Çernobil'i yaşamak istemiyoruz derken biraz da onu kastetti. Bu konuyu Sayın Putin'le de görüşüp, Dünya barışı için önemli bir adım olarak bu konuda Rusya'da üzerine düşeni yapmalıdır diye bunu kendisinden özellikle isteyeceğiz. Bu adımı atmaları gerekiyor. Zaporozhya'da Ukrayna'nın hem kendi teknik elemanları hem kendi askerleri var. Bu teknik elemanlar ve askerlerle orayı koruma altına almış vaziyetteler. Sorun, en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunuz yönünde açıklamalar yaptınız. Suriye'de muhalefet ile rejimin uzlaşması lazım rejim askeri çözüm istiyor ama çözümün nihayeti siyasi çözümdür diye biz bunu deklare ediyoruz. Bu sözün gereği olarak Aslan'a ve Cenevre süreçleri örnek gösterilmesine rağmen, Sayın Dışişleri Bakanı bu konuda açıklamayı yinelediğinde, Türkiye'de Türkiye Esad'ı yenemedi şimdi anlaşmak için zemin hazırlıyor şeklinde özellikle muhalefetin bir algısı oluştu. Hem Suriye konusundaki son durumu öğrenmek istiyoruz hem de muhalefetin bakış açısını değerlendirmenizi istiyoruz. Bizim Esad'ı yenmek. Yenmemek gibi bir derdimiz yok ki. Eğer Türkiye'de muhalefet olayı böyle bir noktaya taşıyorsa bu muhalefetin hem kalitesini hem de gramını ortaya koyar. Bizim şu anda Suriye'de attığımız bütün adımlarla, özellikle Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusu ve batısından Akdeniz'e kadar olan o bölgede Ruslarla yürüttüğümüz çalışmalarda terörle bir mücadele vardı. Terörle olan mücadelemizi de burada birlikte sürdürüyoruz. Bunların belli bölümünü Ruslarla beraber yaparken belli bölümünü de kendi askerimizle, Güvenlik güçlerimizle yürütüyoruz. Hep söylüyorum, demokraside en önemli hasretlerden bir tanesi güçlü muhalefettir. Tabii bizim güçlü bir muhalefetimiz yok. Sıkıntı burada. Yani Suriye'de ne oluyor, ne biliyor haberleri yok. Biz ise ta Obama döneminden alalım, orada verdiğimiz mücadeleyi şu anda da aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Bizim bir gece ansızın gelebiliriz ifademiz boşuna değil. Vakti saati geldiğinde bu yapılır. Ama şunu da söyleyeyim: Biz defa Türkiye'ye kimse böyle bir şeyi hazır mısın sorusunu sormasın. Biz bütün bu işleri hazırlıklıyız. Hazırlıklı olduğunuz gibi de an ve anne gerekiyorsa bunu yapacak güçteyiz. Amerika maalesef buraya yıılma yapıyor. Şu anda tabii özellikle Amerika maalesef binlerce tır silah, mühimmat, araç, gereç, aklınıza ne gelirse buraya yıılma yapıyor. Bu yıılma'yı da kimlere yapıyor? Tamamen terör örgütlerine. Amerika Birleşik Devletleri şunu söyleyemez. Ben terörü beslemedim diyemez. Terörü Suriye'de birinci derecede besleyen Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon güçleridir. Bunu acımasız yapmışlardır ve hala da yapıyorlar. Oradan gırtmadılar. Bir de Irak'ta aynı beslemeyi yaptılar. Kime? Yine terör örgütlerine. Eğer bugün Irak'ta bir huzursuzluk varsa altında maalesef yine Amerika yatıyor ve bu terör örgütlerinin ileri gelenleriyle Beyaz Saray'da görüşme yapacak kadar ileri gidiyorlar. Biz bunların hepsini biliyoruz. Bunlar var. Aynı şekilde Rusya rejimle bir dayanışma içinde. Kendileriyle bu yaptığım ziyarette bu konuları da görüştük. Bunu artık bir yere oturtmamız lazım dedim. Rusya ile öyle bir dayanışma yapalım ki Suriye'de, özellikle Suriye'nin kuzeyinde, doğusu batısı fark etmez, buralarda terörle bir mücadele gerçekleştirelim. Şimdi hep soruyoruz, bu teröristler kaynağı nereden buluyor? Kült'in petrolünü rejim alıyor. İşte şu anda Kim alıyor bunu? Rejim alıyor. Para kaynağı rejimde. Bunlar alıyor. Bütün bu gerçekler ortada. Bir diğer taraftan da sürekli olarak buralarda İran'ın hesapları var. Bu hesaplar da önümüzde. Biz istiyoruz ki buradaki süreci daha fazla uzatmayalım. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Çünkü Suriye'nin halkı bizim kardeşlerimiz. Orada bizim öyle bir derdimiz yok. Onların topraklarının bütünlüğü bizim için önem arz ediyor. Rejim bunun idraki içinde olmalı. Bunları da yine aynı şekilde Sayın Putin'le Soçi ziyaretimizde görüştük. Temennim odur ki inşallah önümüzdeki dönemle ilgili Suriye'de hem anayasa bir an önce yapılır. Bu iş sağlama bağlanır hem de halkın bütün bu noktadaki sıkıntılarını giderecek adımlar atılır. Şu anda oradan hicret edenler, iltica edenlerin ağırlığı bize geldi. 4 milyon insanı biz ülkemizde ağırlıyoruz. Bütün bunları ağırlarken rejimle sürekli savaş halinde olalım diye mi bunu yapıyoruz? Hayır. Suriye halkıyla özellikle inanç değerleri noktasındaki bağlarımız sebebiyle bunu yapıyoruz. Bundan sonraki süreç belki çok daha hayırlı olacaktır. Soru, bu tartışmalar devam ederken Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması dikkat çekti. Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadeleye gönderme yaparak siyasi diyalog görüşmelerinin ya da Suriye ile temasın siyasi diyalog mertebesine çıkarılması ciddiyetle ele alınmalı ifadesini kullandı. Bu sözleri nasıl değerlendirirsiniz? Şunu bir defa bilmemiz, kabullenmemiz gerekir. Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz. Her zaman her an bu tür diyaloglar olur, olmalıdır. Hatta bir söz var, iklikle de olsa bağı koparmayın. O bağ devam etsin. Gün olur, lazım olur. Şimdi biz mesela bölgede Mısır'la alt düzeyde, bakanlarımız seviyesinde temaslarımızı devam ettiriyoruz. Bu ilişkiler durup dururken olmuyor. Diplomasiyi tamamen devre dışı bırakamazsınız. Diplomasiye nedeni ihtiyacımız olduğunu bütün dünya gördü. Biz her zaman çözümün parçası olduk. Suriye sorununu çözmekle ilgili elimizi taşın altına biz koyduk. Hedefimiz, bölgesel barış olduk. Ülkemizi bu krizin ağır tehditlerinden, risklerinden korumak oldu. Soru, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmaya hazırlandığı bu 5. harekat üzerine bir soru sormak istiyorum. Şimdi Türkiye sahada varlık gösterirken aslında diplomatik ayar, işin diplomasi boyutunu hiç bırakmıyor. Biz biliyoruz ki Amerikalı muhataplara olduğu gibi Rus muhataplara da PKK terör örgütünün faaliyetleri ve Türkiye'nin sınır güvenliğini nasıl tehdit ettiği ile ilgili zaman zaman bilgilendirmeler yapıyorsunuz. Bu bilgilendirme sonucunda Rusya'nın PKK karşı bakışında bir değişiklik olduldu. Bir de özellikle PKK'ya yakın kaynaklar ve medya organları beklenen 5. harekatla ilgili olarak, bunu bir Rus ihaneti, Rusların ihaneti gibi değerlendiriyorlar. Bununla ilgili bir yorumunuz olur mu? Şu anda Suriye'de attığımız her adımda bir defa biz güvenlik güçlerimiz, istihbaratımız, Milli Savunma Bakanlığımız olarak Rusya ile irtibat halindeyiz. Arkadaşlarımız sürekli onlarla görüşme halindeler. Ben de Sayın Putin'le görüşmeler yapmak suretiyle bu süreci sağlama bağlayalım diyoruz. İşte örneğin son Soçi seyahatinde Suriye bizim için önemli bir görüşme konusuydu, gündem maddesiydi. Şu anda yine buradaki terör olaylarıyla alakalı gerek Ben Putin'le, gerek Dışişleri bakanı ve Savunma Bakanı'nın muhataplarıyla görüşmeleri devam ettiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de zaten devam ettireceğiz. Mesela gönül arzu ederdi ki İran'la da oradaki bu çalışmaları daha etkin yürütelim ama bu olmadı. Biz de şu anda Rusya ile olan bu dayanışmamızı, birlikteliğimizi aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde devam ettireceğiz soru yakın zamanda İsrail'e de normalleşme süreci başlamıştı ve büyükelçilerin atanmasına da karar verildi Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri en nihayetinde İsrail Mısır'dan da örnek verdiniz İsrail ile olan ilişkiler Doğu Akdenizde Mısır'la da olursa bu ilişkilerimiz için genel anlamda enerji eksenli bir ilişki bir irtibat diyebilir miyiz acaba daha çok siyaset eksenli dersek isabetli olur yani siyasetin gereği bu onun için de siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkanı yakalayacaksın. Mesela Mısır'la şu anda üst düzeyde, istenilen yerde değil ama biz şimdi Mısır'la da arkadaşlarla alt düzeyde yani bakanlar seviyesinde bu işi sürdürelim ve ardından da temenni ederiz ki üst düzeyde de bu adımı en güzel şekilde atalım. Çünkü Mısır halkı bizim kardeşlerimiz. Bizim Mısır halkıyla dargın olmamız mümkün değil. Onun içinde bir an önce orayla da bu barışı bizim temin etmemiz gerekiyor. Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor. Bu adımları atmak suretiyle, tüm bölgede yani İslam dünyasının bizim komşularımızla olan bu bölgesinde inşallah birçok oyunu biz bozarız. Soru, Abdülhamid Han sondaj gemisi için ilan edilen Navte'de önemli bir detay vardı. Kıbrıs'ta katledilen Kıbrıslı şehit kardeşler Hakan, Hıtsi, Murat İlhan kardeşlerin ismini taşıyan üç gemi Abdülhamid Han'a refakat ediyor. Bu çok önemli, güçlü bir mesaj olarak algılandı. Öte yandan Ege bölgesinde Yunan tarafının tavrını da ortada. Nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz? Tabi özellikle bu üç kardeşin adını alan bu destek gemilerinin Abdülhamid Han'a refakat etmesi gerçekten sevindirici, bizleri de mutlu eden bir hadise. İnşallah buradan beklenen neticeler alınmaya başlarsa tabi bizi çok daha mutlu edecek. Bu sondaj gemimiz şu anda dünyada sayılı gemiler arasında. 12.000 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip. Alanında şu anda eşi benzeri yok. Böyle bir özelliği, böyle bir güzelliği var. Beklentimiz inşallah yeni müjdeler olmasın. Bakalım ne getirecek. Tabi başta ana muhalefet olmak üzere birileri bundan çok rahatsız oluyor. Gemiye Abdülhamid Han ismini koyduk. Bundan kimlerin rahatsız olduğunu gördünüz. Düşünün. Siyaset yapıyor ve tarihçi, tarihi çok iyi bildiğini söylüyor. Nasıl biliyorsa tarihi. Abdülhamid Han'a saygısızdır. Abdülhamid Han'a saygısızlık yapacak kadar ileri gidebiliyor. Lafada geldiği zaman muhafazakâr havalarına giriyor. Öyle veya böyle biz Abdülhamid Han sondaj gemimizle inşallah o beklenen neticeleri aldığımız anda bunu milletimizle paylaşacağız. Hele hele bir de inşallah doğalgazımız, Petrolümüz çıkmaya başladığı andan itibaren çok daha farklı olacak. Bu arada Sayın Malezya Kralı'nın ülkemizi ziyaretinde bazı konuları görüştük. Bunlardan bir tanesi de Petronas ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ortaklaşa bir adım atması hususuydu. Bu konuyla ilgili belirlenen bir iki bölgede müşterek çalışma planlıyoruz. İnşallah bu çalışmada bir tarafta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı öbür tarafta Petronas ve bir diğer tarafta Çinliler, Belki üç ayaklı olarak inşallah bir adımı da beraberce atacağız. Tabii sevincimiz şu anda dört tane sondaj gemimiz var, iki tane sismik araştırma gemimiz var. Bütün bunlarla beraber artık bir gücüz. Allah sonucunu da inşallah hayır verir. Soru: Malezya ile olan bu ortak arama faaliyetleri Akdeniz'de, Karadeniz'de mi yoksa başka bölgelerde mi? Hayır başka. Soru. AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığınız konuşmada Türkiye ekonomi modeline değindiniz, iç tutarlılığı olduğunu söylediniz. Programın gidişatına ilişkin satır başlarıyla bir değerlendirme yapabilir misiniz? Bir de özellikle sonbahar ayları için ağırlıklı olarak enerji faturasındaki yüksek artış nedeniyle ödemeler dengesinde Türkiye'nin sıkıntı yaşayabileceğine ilişkin uluslararası kuruluşların raporları, değerlendirme notları hepsi üst üste gelmeye başladı. Böyle bir negatif enerji birikiyor sanki sonbahar ayları için. O noktada da bir piyasaya mesajımız olur muydu? Türkiye ekonomi modeliyle makro ekonomik istikrarı sürdürülebilir kılmayı hedefledik. Yüksek katma değerli üretimi artırmayı özellikle hedefledik. Cari dengede kalıcı iyileşmeyi hedefleyen bir politikalar bütünü olarak bunu ifade ettik. Modeli oluştururken ülkemizin geçmiş tecrübelerini, iç ve dış dinamiklerini, sahip olduğu ceo stratejik avantajı, Covid-19 salgını ve sonrasında yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu fırsatları kapsayan birçok parametreyi dikkate aldı. Tabi modelin tasarımında serbest piyasa ekonomisi ilkelerinden asla taviz vermiyoruz. Modelin temel politika araçlarını, Türk Lirası tasarrufların özendirilmesine yönelik adımlar, selektif kredi politikaları, yatırım ortamının iyileştirilmesine dönüp tedbirler oluşturuyor. Son dönemde model kapsamında uyguladığımız politikaların olumlu sonuçlarını da almaya başladık. Bununla birlikte özellikle IMPF'nin yaptığı son açıklamalara baktığımız zaman, Türkiye'nin ekonomik olarak dünya ülkelerinden farklı bir konumda olduğunu, çok daha isabetli bir büyüme parametresini yakaladığını IMF kendisi ifade ediyor. Böyle bir konumdayız ve biz önümüzdeki dönem için ülkemize olumsuz değil, tam aksine olumlu gelişmelerin beklediğini görüyoruz. Soru Ekonomi demişken gündemdeki bir mevzuyla devam edelim. Tarım kredi kooperatiflerinde indirimler başladı. Aslında siz yine bir yurt dışı ziyaretinde tarım kredi kooperatifleri market sayısını bin yapacağız diye bir söz vermiştiniz. Bu sözünüzü tuttunuz, hatta açtınız. Bin hedefini yüzde 40 aşmış gözüküyorsunuz şu anda. Tarım kredi kooperatifleri ile ilgili indirim olduğu da gözüküyor bu rakamlarda. Size gelen bilgiler nasıl bu marketlerle ilgili? Devletimiz hakikaten ekonomik olarak büyüyor. Bir yandan da vatandaşın ekonomisi fahiş fiyatlardan dolayı sıkıntı geçiriyor. Bunu daha önce siz de dile getirmiştiniz. Fahiş fiyatı engelleme noktasında sistem yerine oturur mu tarım kredipi operatifleriyle? İndirimler dönemsel mi kalıcı mı? Kalıcı olur mu bu indirimler? Öncelikle Tarım Kredi Kooperatiflerinin attığı bu adımla biz vatandaşımıza uygun fiyatlı ürünleri ulaştırırken bir yandan da birilerini terbiye ediyoruz. Şu anda Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1300-1400 marketi var. Biz şimdi Tarım Kredi'ye diyoruz ki Tarım Kredi'deki market açmak üzere bana işte 250, 300, 400 metrekarelik bina ile gelin. Ürünü biz verelim. Sen ürün için işletme sermayesi koyulma. Onu Tarım Kredi sana versin. Bunu niye diyoruz? Şu andaki market sayısını 1400 değil, 2000'e 2500 çıkaralım ve piyasayı tarım kredi olarak biz balanse edelim. Çünkü bizim derdimiz burada para kazanmak değil. Bizim tek derdimiz var, vatandaşımıza bir kaliteli ürün, iki ucuz ürün sunalım. Ya şu anda tarım kredi raflarında ürün kalmadı? Mesela et ürünleriyle ilgili bunu sadece koyun kuzu da değil, büyük başta da yapalım. Şimdi bakın hemen muhalefet çılgına döndü, aldatıyorlar, kandırıyorlar, yok şöyle yok böyle falan filan. Ya şu anda tarım kredi raflarında ürün kalmadı. Yoğun bir şekilde ürün yetiştirmeye çalışıyorlar. Ben iki gün önce genel müdürle de konuştum, dedim süratle depoların sayısını da artıralım. Bu depolarla da Türkiye genelinde marketlerimize ürün yetiştirmede sıkıntı yaşamayalım. Şu anda gerek bakanım gerek genel müdürümüz bu çalışmayı hızla devam ettiriyorlar. Zaten bu tarım kredi marketlerindeki olayla, diğer zincir marketler fiyatları hemen indirmeye başladılar. Başlayacaklar. Bizim derdimiz zaten para kazanmak değil. Burada tek derdimiz piyasayı balanse etmek, vatandaşa ucuz, kaliteli ürün yetiştirmek. Soru, 17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Kentsel dönüşümde hangi noktadayız? Bir de büyük bir çoğunluk sosyal konut projesini merakla bekliyor. Burada ayrıcalıklı kesimler, ota ayrılan kesimler genişletilecek mi? Mesela engelliler de bunun içerisine alınacak mı? Depreme karşı tedbirlerimizi kararlılıkla sürdürme gayreti içindeyiz. Bu kapsamda kentsel dönüşüm adımları önceliklerimiz arasında bulunuyor. 20 yılda TOKİ ile 1.170.000 konut ve iş yeri yaptık. Şu anda 81 ilimizde 350.000 konutun dönüşümünü hızla devam ediyoruz. 60.000 konutluk Büyük İstanbul dönüşümü kapsamında Esenler'deki ilk etap konutların teslim törenini nasip olursa bugün yapacağız. Sosyal konut kampanyamızda da hedefimiz 2.000, 3.000 konutlarla halkımızın taleplerini cevap vermek. Bu konutlardan engelli kardeşlerimiz, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, emekli vatandaşlarımız da yararlanabilecek. İlk kez gençler ve yeni evli kardeşlerimize de ayrı bir kontenjan ayırıyoruz. Vatandaşımıza en uygun fiyatları ve ödeme seçeneklerini sunacağız. Tabi burada şunun üzerinde ısrarla durmakta büyük fayda var. Bakın Avrupa'nın birçok ülkesinde şu anda depremde, selde, çeşitli afetlerde konut yetiştirilemiyorlar, konut vermiyorlar, oralardaki kentsel dönüşümü, değişimi yapamıyorlar. Fakat biz Bingöl depreminden tutunman, Malatya, Elazığ depremlerine varıncaya kadar bütün buralarda süratle, bir yılı bulmadan hemen altyapısıyla, Üst yapısıyla konuklarımızı yaptık ve vatandaşlarımıza bunları yetiştirdik. Kendisi tabi rahmetli oldu ama Sayın Ecevit'in başbakanlığı döneminde biz bir gölcük depremini yaşadığımız zaman bırakın siz evleri, şadır bile yoktu. Ben o zaman belediye başkanı değildim. Ceza evinden çıktım. Doğru bölgelere gittim ve o bölgelerde vatandaşla hemhal oldum. O gölcük ne haldeydi? Sakarya ne haldeydi? Yalova ne haldeydi? Yapabildiler mi? Yapamadılar. Ama biz hamdolsun hepsinde de geldik ve oraların bütün konut ihtiyaçlarını, taleplerini karşıladık. İşte Malatya'ya bakın, aynı şekilde konutlardan ahırlarına varıncaya kadar yaptık, teslim ettik. Bu iş, aşk işidir ve aşkından koşan yorulmaz. Bundan sonraki süreçte de bu böyle devam edecek. Soru, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçen günlerde bizdeki seçmen bilgileri yüksek seçim kurulunda bile yok diye tuhaf bir söz sarf etti. Bununla birlikte bir takım spekülasyonlar var, işte hükümetin yapmayı planladığı bazı icraatlar önceden Kılıçlaroğlu'na servis ediliyor ya da sızdırılıyor şeklinde. Bu ilginç duruma dair neler söylemek istersiniz? Kılıçlaroğlu'nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil. Tabii bana göre, USK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. Geri geliyor savcılara saldırıyor, Yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar, korkmuyorlar. Anayasayla teminat altındasınız. Anayasa da bununla ilgili kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda bulunulamaz diyor. İnşallah Te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kayınpederini... Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamalarda <gülüyor> bulundu. Değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Konut ve kira fiyatları ile ilgili flaş açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kira fiyatları ile ilgili flaş açıklama geldi. Tarih de verdi. Esenler 15 Temmuz mahallesinde kurulan Türkiye'nin ilk akıllı ve güvenli projesinde yeni bir hayat başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanda 60 bin konutluk büyük İstanbul dönüşümü esenler ilk etap testin türürüne konuştu Erdoğan Önümüzdeki ayın ortasında doğru konut ve kira fiyatlarındaki yükselişin önüne geçecek yeni bir hamleyi milletimize paylaşacağız ifadelerini kullan haber haber politika. Cum verdi. Esenler 15 Temmuz mahallesinde kurulan Türkiye'nin ilk akıllı ve güvenli projesinde yeni bir hayat başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yol meydanında 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler ilk etap teslim töreninde konuştu. Erdoğan, önümüzdeki ayın ortasına doğru konut ve kira fiyatlarındaki yükselişin önünü geçecek yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız ifadelerini kullandı. Esenler Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. 15 Temmuz mahallesinde yürütülen projenin ilk etabında imar kısıtlılığı sebebiyle evlerini yenileyemeyen ve binaları risk altında bulunan vatandaşlar konutlarına kavuşuyor. Esenler 4. Yol Meydanı'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle 2108 adet konut, hak sahiplerine teslim edildi. Törendeki konuşmasında Erdoğan, Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız diye konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Az önce sordum. Esenlerde şu anda 60-70 bin kişinin katılımıyla bu töreni yapıyoruz. Bu önemli tören vesilesiyle Esenlerde sizlerle beraberiz. Kentsel dönüşüm programlarımızla şehirlerimizi yeniden inşa ederken hiçbir vatandaşımızı zor durumda bırakmadı. Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladı. Bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuştu. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli şemsiye altına almak. Depremin, sel baskınlarının bu ülkenin gerçeği olduğunu unutmadan her tedbiri alarak Rabbimize teslim olacağız. Ana muhalefet, Antalya'da, Muğla'da yangın oldu. Büyükşehir belediyeleri onlarda. Ne yaptınız? Yine gerekeni biz yaptık. Tarihi bir başarıya imza attık. Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık. Halihazırda yüz bin konutun ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor. İstanbul'un dokuz ilçesinin tamamında dönüşüm programını tamamlamak için on binlerce işçimiz çalışıyor 60 bin konutluk projenin içinde yok yok desek yeridir projede akıllı şehir altyapısı sayesinde insanlardan yük alan huzurlu ve güvenli şehir özellikleri var konut ve kira fiyatları açıklaması Önümüzdeki ayın ortasına doğru konut ve kira fiyatlarındaki yükselişin önüne geçecek yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız Ana sayfaya dönmek için tıklayınız AK Partili isimden dikkat çeken açıklama sayıştay kararına işaret etti. Eğer öyle bir şey çıkarsa istifa edelim onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu bölgede yenidir bu otomobilden duman çıkıp ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 20 22'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz eğer öyle bir şey çıkarsa istifa edelim AK Partili isimden dikkat çeken çıkış geldi. Sayıştay kararına işaret et. AKP'li isimlerden dikkat çeken açıklama geldi. Sayıştay kararına AKP'li yerel yönetimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki hakkında 15 milyon TL köprü yaptırdığı iddialarına ilişkin konuştu. Özhaseki eğer Sayıştay kararında köprüye 15 milyon TL verdiğim çıkarsa milletvekilliğimden istifa ederim dedi. Haber, haber. Politika. AK Partili isimden dikkat çeken açıklama. Sayıştay kararını işaret etti. Eğer öyle bir şey çıkarsa istifa ederim. AK Partili isimden dikkat çeken açıklama. Sayıştay kararına işaret etti. Eğer öyle bir şey çıkarsa istifa ederim. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki hakkında 15 milyon TL'ye köprü yaptırdı iddialarına ilişkin konuştu. Özhaseki, "Eğer Sayıştay kararında köprüye 15 milyon TL verdiğim çıkarsa, milletvekilliğinden istifa ederim" dedi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yukatel Kayseri Spor tesislerini ziyaret etti. Öz Haseki ziyareti sırasında CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın Mehmet Öz belediye başkanlığı döneminde 15 milyon TL köprü parası verdiği iddialarına karşılık yaptığı açıklamasında, eğer sayıştay kararında köprüye 15 milyon TL verdiğim çıkarsa, milletvekilliğinden istifa ederim ifadelerini kullandı. Eğer öyleyse milletvekilliğimden istifa ederim. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arıkın Mehmet Özhaseki'nin belediye başkanlığı döneminde 15 milyon TL'ye köprü yaptırdığına dair sahiptay raporu oldu. Fakat köprünün ortada olmadığı iddialarına cevap veren Ak Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki şu ifadeleri kullandı: "25 sene önce CHP Genel Merkezinden kaynaklı troll ordusunun başlattığı 15 milyonluk köprü nerede? diye sloganlaştırarak, üzerime gelme operasyonları yaptılar." Sürekli de tekrarlıyorlar. Herhalde Yalova'daki mitingde Kemal Bey biraz zorda kaldı. Çünkü büyük miting diye her tarafa duyurdular. Milletvekillerinin tamamıyla gittiler Yalova'ya. O büyük mitingde de 700-800 kişi toplayabilmişler. Belediye başkanı arkadaşımız ilk başkanı da Yalova Belediyesi'nden mahkeme kayıtlarına geçmiş 20 küsur trilyonluk bir hırsızlık var. Başkanı da görevden aldılar bundan dolayı. Buna da cevap ver diye pankart asmışlar. Ben bunu sosyal medyadan paylaştım. Arkadaşlarımızın boşuna gitmemiş herhalde. Onun için yalan yanlış bir torbayı yine doldurarak, laf salatası içerisinde sen önce 15 trilyonluk şu köprü nerede? Onun cevabını ver demiş. Bunun cevabını sayışta yarıyor bulamıyor. İftiraya uğramak zor bir şey. Ancak nihayetinde biz siyasetçi insanlarız, siyaseti temsil ediyoruz. Toplumun önündeyiz, gençler ve çocuklar da bizi izliyorlar. Kötü sözleri söylemekten imtina ediyorum ama en azından şunu söylüyorum, bunu söyleyen bir milletvekili arkadaş olduğuna göre ortada bir yalan var. Bu yalan ya bana ait ya ona ait. Yalan da kimseye yakışmaz. Eğer gerçekten Sayıştay kararında benden 15 milyonun hesabı sorulmuş, bir köprü yapmak için 15 milyon TL para vermişsem, öyle bir köprü yoksa ortada ben bugünden itibaren milletvekilliği sıfatından istifa ediyorum. Toplum önüne bir daha çıkmayacağım. Böyle bir yalan yeter zaten ama değilse, iftira eden insanın da şahsiyeti, namusu, şerefi varsa benim söylediğimi söyleyip anında istifa etmesi lazım. İyi iş yapanın mutlaka arkasından konuşan olur. Yine CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın otoyollarla ilgili iddiasına cevap veren Öz Haseki, şunları kaydetti. Otoyol her şehre özel yapılmaz. Otoyol bir taraftan başlar. Şehrin ucuna kadar giderken bağlantı yollarıyla onlarca şehir ondan istifade eder. Nihayetinde yapılan bu otoyol Urfa-Antep'e kadar devam eden Adana üzerinden giden bir otoyol. Her il o bağlantıyı kullanır. Bu zamana kadar Kayseri'nin en kestirme bağlantı yolu eskiden beri hep Nevşehir denildi. Ben defalarca Nevşehir üzeri gittim. Defalarca Kırşehir üzeri ölçtüm ve Kırşehir'in daha kestirme olduğuna kanaat getirdim. Memduh başkanımızla gittik ve sonra da haritalar üzerinde çalıştık ve Kırşehir bağlantısı daha uygun diye rapor verdik. Sonrasında Ulaştırma Bakanlığımız ihalesini yaptı. Ortalama olarak söylüyorum Kayseri yolu yine Ankara'ya 320 kilometre. 200 kilometresi otoban, 120 kilometresi çift yol. Hem de kaymak gibi. Bunu yapmak da bizim iktidarımıza nasip oldu. Onlar da konuşsunlar dedikodu etsinler. Ben bu şehirde 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Eğer yaptıklarımı şurada sıralasam Çetin Arık sabaha kadar okusa bitiremez bunu. Bir de cüddilerin yaptığı kötülükleri anlatsam, sabaha kadar sıralasam onları da bitiremezler. O yüzden iyi iş yapanın mutlaka arkasından konuşan olur. Biz iş yapacağız, onlar da konuşacaklar. Elimizi taşın altına koymamız lazım. Kayseri sporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mehmet Özhasik'i, Geçen hafta içerisinde Kayseri sporumuzda epey sıkıntı vardı. Arkadaşların maaşlarının yatması icap ediyordu. Yatmazsa boşta kalacak arkadaşlar, ihtiyacı olan arkadaşlar vardı. Aklılar, dünyanın dört bir tarafından gelen profesyonel futbolcular burada ne yaparlar? Bedel için oynarlar. Bedelini veremeyecekseniz o çocukları çağırmayacaksınız. Bu, şehrin borcu olarak görünür. Berna Hanım'ın ya da Kayseri Spor yönetimindekilerin borcu olarak göremezsiniz. Kayseri Spor'la hepimiz gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Sonuçları ne olursa olsun hepimiz tartışıyoruz. İyi çıktığında kötü çıktığında hepimiz bir şeyler söylüyoruz. O zaman bizim de elimizi taşın altına koymamız lazım. Son bulduğumuz formüllerle bir yardım kampanyası başlattık önemli firmalardan. Bunu Berna Hanım açıklar. Sonradan 2-3 gün önce futbolcuların maaşları yatırıldı. Rahatladılar. Önümüzdeki günlerle ilgili de yine bazı temaslarımız var. İnşallah futbolcuların hepsinin borçları gününde ödenecek bundan sonra dedi. Bildi ya. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-22'ye kadar değerli izleyenler. Diğer haberimize geçiyoruz Değerli izleyenler Ümraniye spor Galatasaray'a ağırlıyor Ve ilk de Belli oldu değerli izleyenler Maç Atatürk Olimpiyatları Olimpiyat Stadyumunda oynayacak maçı Aleyşan Salan yönetecek mi? Maç Değerli dostlar Bir ee, Bir kolay karalımızdan naklen yayınlanacak değerli dostlar. Buna göre aç kadroya baktığımızda değerli izleyenler Ümraniyespor ilk 11'inde Serkan Kırıntadı kaleci olacak. Emir Lengouche defans, Thomas Dow, Promois, Göksu, Ali, Alisson Roma Ton Dial Onur Ayık Anton Muric's Oğuz Blok, Dural Antoi Ad Adel Bertaf değerliyiz 11'de. Yedeklerde Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Genardo, Emre, Emre Nefiz, Sörlü, Şerli, Metehan Mimaroğlu, Valentin Ukrainko, Nika Koinstol, Rushev Rebertoğlu, Umut Mayer. Yedeklerde Galatasaray'da ilk Fernando Muslera kalede, Petrij van Anton Abdürken Bartakçı, Viktor Nelson, Sake Boey, Sergio Oliveira, Emre Akbaba, Lukas Toreyra, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Halis Sednovic, ilk 11'de değerli izleyenler, Yedekler Okan Koçuk, Omar El Eladlobi, Emin Baydam, Emre Kılınç, Alexoş Alex Kışkal Kazım Can Karataş, Berkan Kutlu, Bafentikomis, Bef Darius Mertens ve Barış Alpe Yılmaz değerli dostlar. Yedekler bu şekilde Galatasaray'da. Her iç çamaşırı pozu gündem olmuştu. Zeynep Batık'tan bu sefer de iddialı kalça dansı geldi. Evliliğinin birinci yılı dolmadan boşanmaya karar veren Zeynep Bastık son dönem paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak beyaz iç çamaşırıyla poz verince takipçilerinin eleştiri okullarına hedefi olan Bastık sahnedeki dansıyla dikkat çekti. Kalça dansı Gülçen'in izinde yorumlarına sebep geldi. Magazin. Magazin. Güncel. İç çamaşırlı pozu gündem olmuştu. Zeynep Bastık'tan iddialı kalça dansı. İç çamaşırlı pozu gündem olmuştu. Zeynep Bastık'tan iddialı kalça dansı. Evliliğinin birinci yılı dolmadan boşanmaya karar veren Zeynep Bastık son dönem paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak beyaz iç çamaşırıyla pozuciyince takipçilerinin eleştiri oklarının hedefi olan Bastık sahnedeki dansıyla dikkat çekti. Bastık'ın kalça dansı Gülçin'in izinde yorumlarına sebep oldu. Tolga Akış ile evliliğini sonlandırma kararı olan Zeynep Bastık konserlerine tam gaz devam ediyor. Son olarak beyaz kiloduyla yaptığı paylaşım sebebiyle eleştirilen ve takipçilerinden tepki gören Bastık son konserinde yaptığı dansla da sosyal medyanın gündemine girmeyi başardı. Zeynep Bastık sahnede kalça dansıyla herkesten alkış topladı. Bastık'ın sahnede kalça dansı yaptığı dakikalarda hayranları da alkışlarla genç sanatçıyı destekledi. Ünlü şarkıcının Michael Jordan forması giymesi de dikkat çekti. Zeynep Bastık'ın bu iddialı dansı sosyal medyada da gündem geldi. Şarkıcının hareketlerini görenler Gülçin'in izinde yorumlarında bulundu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. milyonluk yüzükle evlenme teklif etmişti. Ön balayının ilk durağı Bodrum. 19 yaşındaki tıp öğrencisi milyonere damga vurdu. O soru karşısında bakın ne yaptı. En çok aranan haberler ilet yardım verdik gizledik ve bu ve diğer izleyenler bu haberimize Tarikhaber.com an haber bültenin sonuna geldik daha fazla haber okumak istiyorsanız haber stemiz olan Tarikhaber.com